Hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım, çocuklarım, hanımlar, beyler. Hayatımız Arapça kanalında Erre'i şüce'u Kitapçanı okumaya devam ediyoruz. Cesur Çoban Hikaye Kitabı Yani hikayelerle Arapça, hikaye okumaları etkinliği çerçevesinde Devam ediyoruz. Geçen videomuzda Vakad de racaat Tek aldık Vakad El ile arabatü araba döndü bil emireti prensesle birlikte ve ve devam etti fi tarihe. Ve yoluna devam etti yani araba prensesle birlikte ne yaptı yoluna devam etti hatta ta ki vasalet ulaştı ulaşıncaya kadar devam etti nereye ile cisrin cisir Türkçede de kullanılan köprüyi deniyor köprüye ile cisrin bir köprüye ulaşıncaya kadar devam etti. Nerede bu köprü? Mukamin kurulmuş olan bir köprü. Ale nehrin, bir nehrin üzerinde, ale nehri. Bir nehrin üzerinde kurulmuş olan bir köprünün üzerine gelinceye kadar araba prensesle devam etti. Yani nehirlerde minen enhar diyor arkadaşlar. Minel enhari ne demek? Nehirlerden bir nehrin üzerine kurulmuş bir köprünün üzerine gelinceye kadar araba prensesle birlikte Tabi köprüye varınca ne oluyor? Ve بعد ensaret arabeti, araba yürüdükten sonra, ilahın muntasafil Ortada ''Muntasaf'' yarı demek. orta demek. Ortada demek. Ortada dediğimizde gece yarısı Ortada demek. Ortada demek. Ortada Muntasaf il Kitabı desek kitabını yazar. Muntasaf il Cisri dedik. Cisr köprünün ortasına gelince, vakafe durdu. Vakafe yaqifu vukufen. Qif demek dur demek. Arap ülkelerinde trafik levhası içerisinde Qif diye yazar. Dur demek. İngilizce konuşulan yerlerde stop. Der. Türkçe konuşulan yerlerde dur der. Bakın üç dil birden öğreniyoruz. İngilizce, Arapça, Türkçe. <gülüyor> evet. Ve kafe durdu. Yakifu duruyor. kif dur. Waqif duran. Mevkufun durdurulmuş. Durdurulmuş. Vakıf da buradan geliyor. Vakıf durdurulmuş yani. Nedir? Sadece Allah'ın rızasına harcanmak üzere adanmış, ayrılmış mal aynı yadanak dişi. Aynı yadanak dişi. Vakıfessâ'ik sâka yesíku sâ'ik sık sür demek sik", sik", sik sür demek s'i süren idare eden yani şoföre biz ne diyoruz sâik sâik eten. ansızın durdu fec'aten feci", feci feci Türkçede kullanılan feci feci ne demek ansızın beklenmeyen ürperti veren şey fec eten. thumma sonra iltefete yöneldi. İltifat etmek hani. İltifat ile emireti prensese döndü. ile emireti ile e'a emireti prensese döndü. Ve kâle ve dedi ki ve dedi ki inne eşşâb şüphe yok ki genç hangi genç elledi enkâdaki seni kurtaran genç yani ne ceaki ne jeuneji kurtarmak anlamında Allahım encinimenanlar Allah'ım bizi ateşten muhafaza et koru diyoruz. El munci huvallahu kurtaran Allah'tır. Kad sefere yolculuğa çıktı. Sefere yusafiru musafir biledi Alelem ile biledi Alelem dünya ülkelerine yolculuğa çıktı seni kurtaran genç dünya ülkelerine devre Alelem yapmaya gitti dünya turu yapmaya gitti ile E bilet ülkeler demek Beledün bilet el Alelem şehirler ülkeler. aem Yekemme ve önemsemedi ihtimam da burada geliyor Türkçe'de kullanıyoruz nedir seninle dönmeyi de önemsemedi yani seninle birlikte dönmek istemedi ırgılamadım mea ki bununla birlikte sen ne yaptın kad elhahdi ısrar ettin aleyhi olan rica ettin ısrar <gülüyor> seni ziyaret etmesi konusunda da <gülüyor> affedersiniz seni ziyaret etmesi konusunda da ısrar <gülüyor> etmene rağmen o önemsemedi ve dünya ülkelerini gezmeye çıktı. ve yumkünü ki ve senin için mümkündür en tecali yapman senin için senin yapman mümkündür Feten fakiran, feten fakiran, feten genç bir oğlan, nasıl genç bir oğlan, fakiren, fakir genç bir olanı, misli benim gibi fakir genç olan bir insana se'iden mutlu yapabilirsin, mutlu kılabilirsin, kendini tarif ediyor beyefendi. Benim gibi fakir genç bir insan ne yapabilirsin? mutlu edebilirsin. Bir en Nasıl? Bir en tukbiri ebeki tuhbiri haberdar etmek suretiyle ebeki babanı bir en iyi şüphe yok ki ben en ellevi o kişiyim kateltül vahşe vahş canavarı öldüren kişinin ben olduğumu babana ne yapabilirsin? Haber verebilirsin. Ve necceytu ve kurtardım hayateki hayatını minhu. Ondan da o vahşiden senin hayatını kurtardığımı, o vahşi benim öldürdüğüm yönünde sen babana anlatabilirsin. E ni. Burada fe tabi bağlaç. Yükefi'u ni. ni beni mükafatlandırır ve yesmehu ve izin verir semeha yesmehu bi en ete zevveceki ooo iş büyük ve seninle evlenmeme de izin verir yani beni ödüllendirir çünkü kızını kurtardım fe asira fe yine tabi alaç asira nedir Olurum, seyidden mutlu olurum. Fi hadi hayatı bu hayatta, fi hadi hayatı bu hayatta, fi hadi günü, fi hadi günü bu fi hadi saati bu saatte, fi hadi yurdeti bu odada. fi hadi lafteti bu anda, bu anda. Gibi. وإذا رفضت ها şantaj başlıyor ve ize Eğer reddedersen rafa veya rıfzu rafiziler ne demek der reddedenlerin mezhebi mezhebin ente söylemeyi lehu babana haza bunu babana söylemeyi reddedersen Remeydi ki seni atarım. El şu anda fil nehri. Şu anda sen ne yaparım? Nehre atarım. Remeydi ki Rymy atmak. El şu anda fil nehri nehre atarım. Fatırakine, fatırakine boğulursun ve temuti ne ve ölürsün. Mehtey mutu garka yığılgu, gark olmak, ölmek. Ve ve dönerim ben bir dönü ki sensiz dönerim ve seya'tedu ve inanır el herkes el cemiu herkes inanır an el vahşe canavarın kad, kad seni öldürdüğünü kel mu'tadi alışılmış olduğu üzere külle senetin her yıl alışırmış oldu üzere seni öldürdüğüne de vahşinin seni öldürdüğüne de herkes ne yapar inanır. Evet, şantaj. Fehafet korktu el emiretu prenses hıneme dığında esnasında semiat işitti. Yani İşitti vakit bu sözler ne yaptı prenses hanımefendi? korktu korktu. Yani, hadi tehdidi bu tehdidi duyunca, min zâlka bundan acekil mücrid bu suçlu cani sürücüden bunu işitince, çünkü her taraf tenha bir şoför var, bir kendisi var atıyorum atarım dese atar ne olacak Allah'tan korkmayandan korkacak. Ve ellemet ve üzüldü minhu bu durumdan küllel elemi tam anlamıyla. Tam anlamıyla bir üzüntü, bir acı içine yuvarlandı kızcağız li ennehu çünkü bu sürücü yürüdü en yaptarrahe ilel kezibi sürücünü istiyor onu yalan söylemeye mecbur ediyor ya, böyle diyeceksin diyor çocuklar böyle yani gerçeği ters yüz ettiriyor halbuki korkak herif ne yapmıştı arabadan aşağı inmemişti Hatta çoban onun peşinden gitmek isteyince, hayatının değeri var ise, yaşamak istiyorsan sakın gitme de gitme deyip onu uyarmıştı, engel olmaya hakikati Yani yalan söylemeye ve gerçeği değiştirmeye onu ne yapıyor? zorluyor. Zorladığından dolayı da bir acı, bir elem, bir huzursuzluk içine yuvarlanıyor vel ve haberler bigayri Yani ve'l-iqbar bi'gayri-sıdkı ve gerçek olmayan bir şeyi haberdar, haber etmek üzere onu zorluyor. Yani işte babana böyle böyle diyeceksin diyor. Böyle böyle diyeceksin. Ve turrat mecbur kaldı en-te'i ona söz vermeye bi ente qula söylemeye inne seika şüphe şoförün hüve hüve Levi o kimsedir katel vahşe canavarı öldürenin şoförü olduğunu söyleyeceğine dayı ne yaptı söz verdi <gülüyor> ve en qaza hayatı ve hayatını kurtaran kişinin de o olduğunu söyleme söz verdi. Fakat ve sammemet ve kararlaştırdı fi nefsiye içinde ya yani kendi kendine <gülüyor> karar verdi elle <gülüyor> tetezawwehu onunla evlenmemeye. Evet. Yani ona söz verdi işte vahşi canavarı canavar sen öldürdün diyeceğim. Hayatımı sen kurtardın diyeceğim. Söz veriyorum ama içinde de ben bu yalancı hain korkak kişiyle ne yapmayacağım evlenmeyeceğim diye kendi kendine karar verildi. en ne çünkü o recülün bir adamdır. Hainun hain bir adamdır. Ley ariful vefae vefakarlı bilmeyen, vefayı tanımayan korkak bir adamdır. Kazibun yalancıdır la yatahalla bis sidqi la yatahalla yatahalla tahalla yatahallasus senmek bis doğrulukla süslenmiş değildir yani doğrulukla süslenmiyor hani doğruluk güzelliktir yalan çirkinliktir doğruluk kurtuluştur yalan batıştır arkadaşlar yani onun için her yerde her mekanda doğrudan yana olmak, doğru olmak, doğruyu sevmek insan olmanın da bir gereğidir. Yani evet, bugün dünya üstümüze geliyor, makamlar geliyor. İşte Hz. Peygamber ve Cenab-ı Allah'ın da şey yaptığında kadınlar, mallar, mülkler, altınlar, mücevherler, makamlar vesaire vesaire. Bunlar bizi dünya hayatını sevimli gösterip, yamuk hareketler yapmamıza yol açan etkenlerdir. Onlardan sakının. Evet, yani bunlar kötü değildir. Meşru olduğu sürece, meşru olduğu sürece. Ve yuridu, ve, yuridu, ve istiyor, eyyü şirikeye ortak etmek istiyor. ''Gayrehu'' kendisinden başka. ''Me'ahu'' <gayre> Yani onun da kendisiyle birlikte başkasını da nedir? ''Filkizbi'' <gülüyor> yalanda ortak etmek istiyor. Yani kendisi yalancı olduğu gibi. <gülüyor> yetmiyor. Başkasını da yalanla ortak ediyor. Böyle böyle diyeceksin diyor. Evet bakalım önümüzdeki videoda prenses ve hain sürücü ne tür maceralar ne tür olaylarla karşılaşacaklar hepimiz merak içinde buradaki videoyu durduruyoruz hepinize hayırlı anlar hayırlı günler diliyorum kanalımıza abone olanlara teşekkür ediyorum arkadaşlarınıza Yararlanmalara umuduyla bilgi vermeyi, tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz sevgili arkadaşlarım, değerli kardeşlerim.